Bu kanala neden video gelmiyor? Suç benim değil. Suçun sahiplerini gösteriyorum. Bir, bunu aldım. Bunda problem yok. Ne kadar güzel bir şey. 10. nesil bir işlemci. Bunu da aldım. E tamam bu da okey. Bak güzel b 460 A Pro. Anakart. Mis gibi. İleride değişme yarayacak. Mis gibi anakart. E bunu da aldık. Bu da mis gibi. İleride işimize yarayacak. Corsair, Kasa. E, her şey okuyor o zaman. E o zaman... E bu da geldi videoyu böldü. Ha ne var canım. Arkadaşlar bu kedi denilen hayvan uzaylı bence. Camı kırdı içeri girdi. Dur, geri Çıkartalım şunu dışarı. Çıkmayı reddediyor. Lan, lan dur. Lan dur. Evet. Çıkmayı bir tık reddediyor gibi arkadaşlar. Şöyle. Tamam dur. Dur şöyle dur. Dur bekle işlemciyle falan oynayın. Aferin. İşe yaramıyor zaten. Bir şey on. Dur lan be. Dur. Bir şey unuttunuz, görmediniz Gel tamam, bak heh. Kameralar oynayacaksın ya, bağır Ah! Oh, lan, boynum kesiliyor diye Lan dur lan! Ya. Lan! Dur lan! Lan bir buray! Lan bırak! Çıkar mısın canım benim? Hadi! Hadi canım, dışarı! Boynum mu kestin lan? Ha neyse Ama bir şey eksikti değil mi burada? Ne eksikti? En önemli parça Günümüzün baş belası! Günümüzde an öyle parçanın içinden geçeyim diyeceğiniz bir parça. Ekran kartı eksikliği evet. Evet ekran kartı. Önemli. Bilin bakalım ne yok. Ekran kartı yok RAM yok. Hadi RAM'i buluruz RAM sıkıntı değil. RAM en baba 500 lira. 1650. 4 GB ekran kartı. 4000 lira olmuş. En ucudu 3000. Ben bu kadar para vermek istemiyorum kardeşim bu ekran kartına. Gideyim Xbox alayım daha mantıklıya geliyor. O ustası ettiniz beni lan artık. Şu video çekme tarzına falan baksana. Bırakalım ustası abi çeksin böyle videoları. biz çekmeyelim. Biz bunun zorunda kalmayalım. Ne yapacağız bu zamandan sonra? Kasayı almışız, işlemciyi almışız, anakartı almışız. PlayStation ile Xbox'ı mı yarıştıracağız? Xbox alıp... PlayStation kullanıp sonra Xbox alıp Xbox'ı mı överim? Bilgisayar kullanırken sonra Xbox alıp... O 120 Hz'e çıkabilen ekranla biz Xbox'ı mı örelim? Şurada 165 Hz'de oyun oynayabilecek şeyim varken, monitörüm varken. Ne yapalım biz? Ya bırak. Lan bırak. Arkadaşlar bu yüzden sıkıntı bu yani. Sıkıntı bu. Bu sıkıntıya çözülecek. Ya çözülecek. Çözülmezse çözülecek. Çünkü neden işe gidiyorum? Türkiye'de, Türkiye'de bilgisayar almaya çalışan bir gencim mi? <gülüyor> Öyle de çok komik oldu. <gülüyor> ne siktir et. İşte ekran kartına alınca gelecek videolar. Hadi bakayım. Haberinizi verdim. Bak kanala abone olmayanlar var izleyip videoyu. Bak. Konuşurken gözlerimin içine bak önce. Kanala abone ol. Bu videoyu da beğenin. Ben bu videoyu önerilenleri de görmek istiyorum ya. Bir kere de şöyle. Odaklanman oğlum. Çok odaklandı, çok şey değişti. Neyse, bir kere de şöyle düzgün bir videom adam olsun ya. Gitmişsiniz, MTA'da drift atıyorum. Keko, keko. 71 bin izletmişsiniz. Töv! Biz o kadar mikrofon alak, kamera... Kamera tamam, bok gibi tamam, bir şey. Ama yeterli benim için şu an. Kamera alak... Ay, bir tane daha kedi geldi. Kardeşim kapalıyız bugün. Ee, kamera alak, mikrofon alak. Git... Mikrofon yok, kamera yok düzgün. O videoyu git 71 k izlet. Ana sayfaya çıkart. Hı. Neyse yapacak bir şey yok. Alamazsak da kime kalmış. Ekran kartını alınca bomba gibi bir bomba gibi böyle ooo bomba gibi videolar <gülüyor> neyse göster. Diğer videolarda görüşmek üzere. Biraz enerjiktim böyle videoyu vereyim dedim. Çünkü genelde depresifim şu an. Böyle enerjik bulunca kendimi video çekeyim dedim. Yakında Ayhan Koç abimizin dediği gibi. Gideceğim. Gideceğim Bime. Evim var mı? Var. Cebimde 10 lira var mı? Buluruz. 2,5 litri kol alacağım. Sonrasını Allah bilir. Sonrasını Allah bilir kardeşim. Yalnız bu kedivenin boynuma bir şey yaptı galiba. Son konuşmam olabilir bu. Neyse. Ee, en son öyle yapacağız. Yaptırmayın. Neyse millet. Görüşmek üzere. Ee, videolardan haberdar olmak isterseniz abone olup çanak açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz, eğlendiyseniz, bir, bir gramcık yüzünü güldürdüysen, bir like atarsan bu ne ananız ki? Neyse. Ee, öyle işte. Hadi görüşürüz. Bay bay. PÜŞ!